sevgili öğrenciler. Merhabalar. Şimdi üçgen çizimindeyiz. İkiz kenar eşkenar üçgenle ilgili çizim sorularına bakıyoruz dostlarım. Hadi vira bismillah diyelim. Başlayalım gobeller. Birinci sorumuz diyor ki ABC üçgeninde BC üzerinde bir D noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor. Sonra AB, AD'ye ve DC'ye eşit olacakmış. Şimdi şu şekilde çizeceğim arkadaşlarım. Biraz şöyle sola yakın çizelim. Şimdi bir A B diyelim buraya ve bu AB eşit olacak AD'ye şöyle göz kararı eşit olacak şekilde çizdim AD'ye ve o da DC'ye eşit olacak şöyle. C'yi de burada aldım. İşte ABC üçgenimi bu şekilde oluşturdum dostlarım. C de buradaymış. Evet. Ve AB ad'ye ve o da DC'ye eşitmiş ve bunlar da 5'miş hatta. Hemen 5, 5 olduklarını da söyleyelim şöyle. B, 6 vermiş, bunu yazalım. A, ye istiyor, X diyelim. Dostlar, daha önce çok sık karşılaştığınız klasik bir sorunun çizim versiyonunu yapmış bize. Biz çizdik şimdi sadece. İkiz kenar görünce geometrinin birinci farzı ne diyordu? Tabana diklik indir önce indirdik dikliğimizi Kayı kuralını yaptık 2'ye böldü 3 3 şuradaki 3 4 5'i gördük ve bakınız şu dik üçgenden de x'i bulduk arkadaşlarım İşte burada 4 burada 8 burada benim hatırım için ezberlemiştiniz bu üçgeni 4 8 burası ne olacak 4 kök 5 olacak sorumuzda bursa'dan cevabımız çıktı arkadaşlar. geldik ikinci sorumuza Bakalım bu ne diyor. Yine şöyle siyah renkli kalemi alalım. ABC bir üçgen ve ABAC'ye eşit olacakmış. AB üzerinde alınan E noktası BC üzerinde noktasıyla noktası ile birleştiriliyor falan. Tamam. Şöyle bir çizelim olmadı sileriz arkadaşlarım. Bir ABC üçgeni çizdim. Böyle tam güzel böyle kurallarına uygun çizersek çözümünü daha net görürüz baktık ki çizemedik dostlar hemen siler bir daha çözeriz artık. Şimdi AB AC'ye eşit. Şimdi diyor ki AB'nin üstünde bir E noktası alacaksın. Ve bu E noktası burayı 2'ye bölecekmiş. Orta noktaymış. D noktası aldık ve ED dik olacakmış BC'ye. D'yi de buradan seçtik. DC'ye 6 derseniz diyor BD kaçtır diye bir soru soruyor. Hadi şu geometrinin birinci farzını yine yapalım. Kayı kuralını yani. İkiz gördük tabana dikliğimizi indirdik. Bu adam sonuçta bir ikizkenar demişti sorunun başında. Peki bu diklik şimdi bakın burada ne çıktı karşımıza. Şu adam bu adama paralel çıktı. İkisi de dik olduğu için. Paralel ve bu tarafı ikiye bölmüş. O zaman mecbur bu tarafı da ikiye bölecek. Bu da x olacak. Şimdi kayı kuralını yapıyorum. Bu yükseklik tam kenar ortay olacaktı dostum. Burayı ikiye bölecekti. O halde burası da 2x oldu. Ve bakın bizim 3x dediğimiz yer 6'ymış. Demek ki x 2 paketledik. Denizli'den çıktı cevap. Geldik 3 numaraya. abc üçgeninde yine şöyle siyahı alayım ben. abc bir üçgen ab üzerinde alınan bir h noktası c köşesiyle birleştiriliyor ve ch'd diktir. AB olacakmış arkadaşlarım. AB orada. CH orada. Tamam. Şuraya bir çizmeye çalışalım. Normal bir üçgen çizeyim ben yine de. Olmadı. Değiştiririz arkadaşlarım. Şimdi ABC üçgenini çizdik. Ve CH AB'ye dik olacak şekilde AB üzerinde değil mi? H noktası alıyoruz. Yani şuradan çizdiğimiz diklik burası 90 derece burası HCHAB'ye dik olmak üzere dedi. Şimdi BAC açısı yani şurası bir yerin iki katıymış. Nerenin? HCB'nin HCB yani şuranın iki katıymış. Ben buna A dersem bu açımız 2A olacakmış arkadaşlarım. BH'ı 3 vermiş AC'yi 9 vermiş CH X diyelim nedir diye soruyor tamam yine ben ne yapacağım bilmiyorum ama şu adettendir deyip ikiz kenarsa bu ki öyle miydi değildi ikiz kenar değildi değil mi ama 2A'ya A var biz yine bir açıortayımızı ortayımızı çizelim arkadaşlarım bakalım ne olacak şimdi bu bir açıortay ortay A, A dedik bunlara Tamam burası aç ortay oldu. Şimdi şuraya B diyelim. A 90 B tersine de B dedik. Aha bakın ne çıktı? A B var demek ki burası 90 gelecek arkadaşlarım. Aha bu aç ortayı demek ki yükseklik yaptık biz aynı zamanda o halde kenarortay olacak ve bu üçgen ikizkenar olacak. Yani burası 9'sa bu taraf da 9 olacak şuranın tamamı. Buraya 6 kalacak. Neyi soruyordu bize? CH'ı soruyordu. Onu da şuradaki Pisagor'dan buluruz artık arkadaşlar. Hadi bulalım. 9'un karesi 81 eşittir. X kare artı 6'nın karesi 36. 36'yı çıkarttım. 45 eşittir X kare. X eşittir. 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet. 4 numaraya geçiyorum. ABC üçgenin içinde alınan herhangi bir E noktası A ve B köşeleriyle birleştirilip BE açıortayı oluşturulmuş ve AE dikdir BE olmuş. Hmm. Tamam, şimdi şöyle yapalım. AE dik olacak. BE ye. Şöyle bir başlayayım ben. Burası A olsun burası da B olsun. Ve bu ABC üçgeni E A ve B köşeleriyle birleştirdik. AE diktir BE'dir. E noktası AC üzerinde D noktasıyla birleştirilip BC'ye paralel çiziliyor. Şimdi AC'yi de çizelim şuradan arkadaşlarım. Şöyle bir şekil olsun. Şöyle bir şekil. Ve E noktası AC üzerindeki denizli ile birleştirildi. BC'ye paralel BC'ye paralel olacakmış. Onu biraz daha şöyle göz kararı güzel yapmaya çalışayım. Ben şöyle olacak. BC'ye paralelse şöyle bir şekilde olması lazım. Biraz daha böyle yatık olmalıydı. Tamam BE açıortaymış Bu arada onu da sorun içinde söylemiş şurada onu da okuduk. E, D'yi 4 vermiş. Burası D'ydi. 4 oldu. AB'yi 6 vermiş. BC kaçtır diye bir soru soruyor bize. X diyelim. <gülüyor> Bakınız bu sorumuzda kayı kuralı yapacağım arkadaşlar yine. Şimdi bir doğru hem açıortay ortay hem yükseklikse kenar ortayda olacak ve orada bir ikiz kenar üçgen olacak demiştik. Bakınız buradaki BE'ye hem aç ortay hem de bir yere dikilmiş. Ben bunu uzattığımda diyeceksin ki kenar ortay da olacak. Ve bu üçgen kesinlikle ikiz kenar olacak öğretmenim. Şurası da 6 oldu. Sonra bak bu buna paraleldi. Bu tarafta 2'ye böldüyse burada da 2'ye bölecek arkadaşlarım. Şunlar da birbirine eşittir. Ve bu 4 orta tabanı oldu şuranın. O halde burası 8 olacak. Toplamını soruyordu bize. 14'ü paketledik arkadaşlar. Cevabımız Edirne'den geldi. Evet hemen geçelim alttaki sorumuza. Beşinci sorumuz. Bakalım bu ne diyor? Önce şu silgiyi bir alalım. Şuraları bir tertemiz yapalım. Önceki sorudan kalıntılarımız gitsin. Şimdi çizmeye başlayabiliriz. ABC üçgeninde A'dan indirilen dikme BC üzerindeki G noktasıyla birleştirilerek AG açıortayı elde edilmiştir. He, o dikme hem açıortayı olacak, tamam hem de dik olacak. O zaman kayı kuralı vardı mı burada arkadaşlarım? Şimdi ABC üçgenini çizdim. Böyle biraz ikizkenar üçgen gibi çizdim. Çünkü A'dan indirilen dikme G ile birleştiriliyor ve AG açı ortaymış arkadaşlar. Hem açı ortay hem dikse, dolayısıyla kenar da olacak ve bu üçgen ikiz kenar olacak demiştik. Tamam. AC üzerindeki D noktası B köşesiyle birleştirilip, BD üzerindeki F noktası da G noktası ile birleştiriliyor. Tamam. Şöyle daha önce tanıdık bir şekilmiş gibi geldi bana. Şuradaki D noktasıyla B'yi birleştirdim. G ile de şuradaki bir F'yi birleştirdim arkadaşlarım. BF yani şurası FD'ye eşit. Bakın bu F orta nokta. E bu G de orta nokta. Demek ki bu FG orta taban. Nerenin? Şuranın orta tabanı FG. Hatta GF'ye 2 vermiş. O zaman burası 4'tür arkadaşlar. AD'yi 5 vermiş. Burası 9. Toplam o halde burası da 9 olacak diyelim hemen. Onu da söylemiş olalım. Neyi soruyor? AB'yi soruyormuş lan. Çözmüşüz bile soruyor. Evet, geldim. Kaça? 6 numaraya. ADC üçgeninde AD üzerinde bir B noktası alınıp C köşesiyle birleştiriliyor. AB eşit AC olup B'den AC'ye indirilen dikme ayağı E. Dur yine bir tahminim var ama dur bakalım. Şöyle bir şey çizeyim. Şimdi şöyle bir şey olacak bu. Bir ABC burası de AB AC'ye eşit olacak ve ADC üçgenimiz varmış arkadaşlarım. Tamamdır. Şimdi BE E nerede? B'den AC'ye indirilen. B'den AC'ye indirilen dikmenin ayağı E. Peki şimdi BE 8, EC 6, BD 9, DC x nedir? Şimdi dostlar konu anlatımlarımızda falan da söyledik ya size şöyle bir pratik yol bir teknik öğretmiştik. Bir soruda 3 tane uzunluk var sadece başka hiçbir şey yoksa. 6, 8, 9 uzunlukları var 3 tane uzunluğumuz var. Bunları ikişer ikişer toplayıp 3'üncüyle söyleyin demiştim hatta şöyle yani 6 ile 8'i toplayın 14 uzunluğumuz Üçüncüsü de 9. 14, 9. 14, 9. Bir şey çağrıştırdı mı? Yok. Şu ikisini toplayalım. 6 toplamları da 17. 6, 17. 6, 17. Bir şey çağrıştırdı mı? Yok. Baş ve sonu toplayalım. 8 var. 6 ile de 9'un toplamı 15. 8, 15, 17. Cevap 17 arkadaşlar. Normal yolu da şöyle. Normal çözüm yolu da öyle zor bir değil. Şimdi ikiz kenar üçgenin eşit olan açılarından bakın buradaki ve buradaki açımız eşit. Eşit açılardan çizilen yükseklikler eşitti. Yani bu da 8. Hatta bu yüksekliğin burada ayırdığı parça burada ayırdığı parçaya eşitti. Bu da 6. Ve bak sen şuradaki dik üçgeni bir gör bakalım. Bak gerçekten de 8 Şurası 6 ile 9'un toplamı 15. 8-15 17'yi paketliyorsun dostum. Evet geldik 7 numaraya. Bakalım bu ne diyor. Dar açılı ABC üçgeninde A'dan BC'ye indirilen dikmenin ayağı E. B'den AC'ye indirilen. Tamam bunu bir çizelim de. Dar açılı dediği için hemen üçgeni şöyle. Bir şey çizdim arkadaşlarım. Şimdi A, B, C. Ne diyordu? A'dan B, C'ye indirilen dikmenin ayağı E. Yani tam şu dikin indiği nokta E'ymiş. B'den de A, C'ye indirilen dikmenin ayağı D. A, E, B, D'ye bak yükseklikler eşit. Ne zaman eşit oluyordu bu yükseklikler dostlar? Eşit açılardan çıkarsa eşit oluyorlardı. Demek ki bunlar eşit açılarmış. Bunu hemen gösterelim şu şekilde. Diyor ki bunların kesim noktası da F'dir. Tamam. FE3. Dostlar bakın bu iki yükseklik eşitti. Aynı zamanda şurada ayırdığı parça bu parçaya eşitti. Ve bu üçgenler de eş üçgenler olacak. Yani hipotenüsleri de eşit. <gülüyor> Diğer dik kenarları da eşit olacak. Burası da 3. AD'yi 4 vermiş. 3, 4'ten 5. Bu da 5. Bu da 4 olacak. DC kaçtır diye soruyor. X diyelim. İkiz kenar olduğu için burası 4 artı X ise burası da 4 artı X tabii ki. Buraya da X kaldı. Ve bakınız son darbeyi de Şuradaki dik üçgenden vuralım arkadaşlar. Bakın burası 8. 8 size kopyayı versin. Ya 6, 8, 10 olacak ya da 8, 15, 17 olabilir değil mi arkadaşlarım? Bakalım ikisinden biri mi gerçekten de? Şimdi 6, 8, 10'u deneyelim. Buraya 6 dersek 8 orada zaten. Bu da 6 dediğimde 10 geliyor mu? Geliyor. Tamam. O zaman cevap 6'dır dedim ve geldim bu soruya. Bakalım bu ne diyormuş. Şimdi B ile C'nin 75 75 olduğu BC tabanından D noktası ile şuraya çizelim arkadaşlarım. Bu tahmin ettiğim bir soru tipi var, bir kural var. Onun sorusu galiba. Şöyle bir ABC üçgeninde bunlar 75 75 yani eşitler. O zaman tepeye de 30 yazalım biz. 75 75 150 Buraya da 30 kaldı Şimdi diyor ki BC tabanında alınan bir D noktasının ile AB'ye inilen dikmenin ayağı E AC'ye inilen dikmenin ayağı F Ve F'de DE'nin iki katıdır K'ya 2K İşte burada kural şu arkadaşlarım Neydi kuralımız hatırlayalım ikiz kenar bir üçgende hatta onu hemen şurada göstereyim ben size şöyle bir ikiz kenar üçgen çizelim ikiz kenar üçgende tabandan tabanın üstündeki bir noktadan ikiz kenarlara çizilen bu iki dikme aya dikmenin toplamı a ile b'nin toplamı ikiz kenar üçgenin şu eşit açılarından birinin yüksekliğine eşittir. Yani şu yüksekliğe eşittir. A artı B. Ya da C'den çizdiğiniz yüksekliğe sonuçta A'dan çizdiğimle C'den çizdiğimde birbirine eşit. Bak şimdi bize burayı 30 vermiş sorumuzda. 30'un karşısı A artı B ise 90'ın karşısı bunun 2 katıdır yapacağım. 2 tane A artı B'dir diyeceğim. Ve bize soru da A artı B'yi 12 vermiş. Şurayı pardon. 2 A artı 2 B'yi o zaman burası 6 gelecek dostlarım. Hadi soruya tekrar geri döneyim ben. Şimdi bakın bunların ikisinin toplamı yani 3K neye eşit olacak arkadaşlarım? Benim şuradan çizdiğim dikliğe eşit olacak. Burası 3K artık. Ve biz 90'ın karşısını yani şu kenarı 12 diye vermiş bize. O halde 30'un karşısı yani 3K yarısı olacak 6. Demek ki K 2 Neyi soruyor? FD'yi 2K'yı soruyor 4 geldi Sorumuzun cevabı Evet geldik 9 numaraya Şimdi önce bir çizelim ABC üçgeni ABC'ye eşit olacak şekilde çiziliyor BC üzerinde alınan bir D noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor BDA45 Tamam Şimdi bir ABC ikizkenar üçgeni çizelim. Ne kadar güzel çizdim lan? Ve ADB miydi? BDA 45 derece olacak. Şurası 45 olacak şekilde bir D aldık. AD altı kök ikiymiş. AB ile AC eşitti dc 2 olduğuna göre diyor bd eksi bilmem ne hadi ikiz kenar gördük tabana dik indirelim ya da 45'i görünce de dik indirecektik zaten dikliği indirdik 90'ın karşısı 6 kök 2 ise 45'lerin karşısına 6 6 dedik ve bakın burası ne çıktı arkadaşım 8 6 8 10 bu da 10 ve bu yükseklik aynı zamanda kenar ortay olacak burası da 8 olacak değil mi dostlarım şurada 8 bakın ne diyordu şimdi BD BD burası 6 ile 8'in toplamı 14 eksi AB o da 10 14 eksi 10 denizli'den geldi cevap evet geldik A açısı 120 ve AB C'ye eşit. Tamam, ne çizeceğimizi biliyoruz en azından şimdi. Şöyle bir AB AC'ye eşitmiş. A açısı 120'ymiş diyor. Ve BC üzerindeki bir D noktasından eşit kenarlara dikmeler çiziliyor. Bak yine aynı kural. Buradan buraya çizdiğim dikme ile buraya çizdiğim dikmenin toplamı neye eşitti? Eşit açıdan çizdiğim yüksekliğe eşitti arkadaşlarım. Şu C'den ya da B'den çizdiğim yükseklik bu ikisinin toplamı. Ve bu diklerin toplamı da 6 köküçmüş. Şimdi o zaman ben bu eşit açıdan bir yükseklik çizeyim. Fakat bu geniş açılı olduğu için yüksekliğim dışarıdan çizilecek. Değil mi arkadaşlarım? Şöyle şurası 60'tır, şurası 30'dur. İşte bu b'den çizilen yükseklik bu ikisinin toplamına eşit. yani 6 kök 3. 60'ın karşısı 6 kök 3, karşısı 6, 90'ın karşısı 12. Neyi soruyor? BC'yi. Bak 120, 30, 33 üçgenidir bu. E, 30'un karşısı 12 ise 120'nin ne oluyordu? kök 3 katı. 12 kök 3 gelecek. Cevap Bursa'dan çıkacak dostlarım. Evet 11'deyiz arkadaşlar. Şimdi bunu çizeceğiz. ABC üçgeninde AB üzerinde alınan bunu da üste çizelim ya. Bunu da üste çizelim dostlarım. Şöyle üst tarafı bir sileyim. Altta yerimiz yok çünkü. Şurayı bir temizleyeyim ben. Hemencecik. Evet şimdi çizelim. Hop, sarı renk nereden çıktı lan? ABC üçgeninde AB üzerinde alınan D noktası C ile birleştirilerek DC açıortayı elde ediliyor. BC üzerinde bir E noktası alınarak D ile birleştiriliyor. 6 3 AC 18. Tamam, çok anlamadım arkadaşlarım. Bir çizelim. Muhtemelen silip bir daha çizeceğim ama önce bir şöyle rastgele çizelim düşünmeden. ABC üçgenimiz varmış. A B ve C AB üzerinde alınan D noktası C ile birleştirerek DC açıortay oluyormuş. Şimdi DC açıortaysa şöyle açıyı 2'ye bölüp geçen doğruyu çizdim. BC üzerinde bir E noktası alınarak D ile birleştiriliyor. BD 6. EC 3. EC 3 olacaksa Şöyle biraz daha E bu tarafta 6'dan küçük bir şey olacağı kesin ama ancak bu kadar getirebildim. AC 18 ve BAC, BAC. EDC'nin iki katıdır. He. Şurası A ise neresiydi? BAC şurası 2A. Tamam AD kaçtır X diyelim buna da. Şimdi şunlara da BB diyerek başlayalım soruyu çözmeye arkadaşlarım. Şimdi bakın şu B ile şu A'nın toplamı iki iç açı bir dış açıya eşit. A artı B. Sonra şu B ile şu iki A'nın toplamı iki A artı B yapar. Şu üçüncü açının bakın burası bizim bu üçgenimizin üçüncü açısı bunların. Üçüncü açısı burası. Bunun dışına eşit olacak. Şurasıdır iki A artı B. E A'sı buradaysa buraya ne kaldı? A artı B. Bak bunlar ikizkenar çıktı. O zaman bu da altı geldi değil mi kardeşim? Buralar eşit çıktı. Şimdi aç ortayı konuşabiliriz dostlar. Aç ortay teoremi ne diyordu arkadaşlarım? Aç ortayımız şurada bakın. Şu bizim aç ortayımız. Şurada ayaklarımız var. Burada kollarımız var. Aç ortayı insan vücuduna benzetiyorum ben hatırlarsanız. Kollar, ayaklar muhabbeti vardı. Şimdi kolların oranı Bak üstteki kol 18, alttaki kol 9. 2 katı. Gördün mü kardeş? O zaman ayaklar da 6'ysa 2 katı olacak 12'dir bu sorunun cevabı diyeceğiz. Cevap Denizli'den çıktı dostlarım. Evet, geldik 12. sorumuza. ABC üçgeninde BC üzerinde D noktası alınıp A köşesiyle birleştiriliyor. D noktasından AB'ye inen dikmenin ayağı E. A, B, BD'ye eşit. Tamam, bir çizmeye çalışayım yine. Şimdi AB D noktası neredendi? BC üzerinde. Şöyle A, B, BD'ye eşit, değil mi? Şöyle bir D seçelim ve A, B, BD'ye eşit olsun. BE e, D, D, C, 8. Şöyle de çizelim bunu. C burası olsun. D, C, 8. E neymiş? D noktasından A, inen dikmeymiş. D'den de A, B'ye bir dikiniyormuşuz. Dikmenin ayağı E'ymiş. A, B, B, ye eşit. be 5. E, D, 12. Burası E, 13 burası da 13 olacak 8 ve nereyi soruyor ac soruyor bize x şimdi bakın yine bizim eşit açılarımız şunlar arkadaşlarım bununla bu eşit açılar şimdi eşit açıdan bir dikme de ben indiriyorum şuradakinden ve biliyorum ki artık bu da 12'dir daha önceki sorularda da söylediğimiz gibi ve şuradaki parça buraya eşittir bu da 8. Ve bak burada ne çıktı kardeşim? Şuraya bir bak. 12 burası. 16 burası. Oldu mu 20 dostlar? Evet. 12 16 20 sorunun cevabı. 12. sorudayız şimdi. Şey 13. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? BC doğru parçasını içten bölen bir T noktası ile BT diktir TK olacak şekilde bir BTK Heh, dur bakalım şöyle şimdi bir bc doğrusu var b burada c burada olsun bunu içten bölen bir t noktası var ve bt diktir tk olacak şekilde btk üçgenini çizdik ve burası da dik tamam Tamam. VTK dik üçgeni çiziliyor. Tamam. A elemanıdır. BK noktası ile AC kesişim KT L olacak. Şimdi şuradan bir çizelim. A ile AC ile şunun kesişimi L olacak şekilde AC çizildi. E elemanıdır BC ve aE dik olacakmış BC'ye çok klasik sorumuz geldi kesin bu aAB ile AC de eşit birbirine Evet KL 10 aE 8 a b ile de AC birbirine eşit Yani şu açı A bu da a şimdi dostlar bunu da çok klasik şekil diye tabi senenin başlarında anlattığımız için unutmuş olabilirsiniz bunları dostlarım ben bir kere daha şunun ikiz kenar olduğunu şimdi size ispatlayacağım bir kere daha ispatlayalım bunu ama tabi görünce tanımanızı da isterim şimdi a a a 90 o halde şurası b b'nin tersi de b şimdi şu a'ya bakın şu 90'sa Burası da B oldu. Bakın ikiz kenar. O halde tabanına dikliği indiriyorum. 5, 5 bölüyor ve sen de şuradaki dikdörtgeni görünce soru bitiyor. Burası 8 ise bu taraf da 8 olacak. Buraya 3 kaldı. Lt'yi soruyor. Cevap 3 arkadaşlar. Evet, 14'teyiz. Alalım siyahımızı bakalım ne diyor. AB eşittir AC, BC üzerinde D noktasının AB'e çizilen paralel doğru, AC'nin T noktasının AC'e çizilen paralel. Ha, tamam, bu da bir kural sorusu. Hemen o kuralı da şurada gösterelim arkadaşlarım. Bakın bir önceki kuralı burada göstermiştik. Şimdi bunun bir de şöylesi var. Onu da gösterelim. Yine bir ikiz kenar üçgen aldık arkadaşlarım. Bu ikiz kenar üçgenin tabanından ikiz kenarlara paralel doğrular çiziyorum. Bakın bu çizdiğim. Şuna paralel olsun, AB'ye. bir de şimdi a, 'ye paralel çizeceğim. Şöyle de AC'ye de paralel olan bir doğru çizdim. Bu da AC'ye paralel. Şimdi bu durumda diyor ki buna a, buna da b dersek, bu iki paralelin toplamı ikizkenar üçgenin bir kenarına eşittir ikiz kenarlardan birine eşittir diyor. a artı b. Bunun da ispatını da yapalım. Şimdi burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B oldu. Şunlar her seferinde ikiz kenar çıkacaklar arkadaşlarım. Çünkü bu açı bu açıya eşit. Paralellikten buna da eşittir yöndeş oldukları için. Burada bir ikiz kenar çıktı bu da A. Aynı şekilde yine yöndeşlikten bu da X olur. Burada da bir ikiz kenar çıktı bu da B. Bakın A artı B, A artı B'yi böylelikle ispatlamış olduk. Şimdi sorumuza geri dönelim bu soru da bunu soruyor arkadaşlar diyor ki şöyle ikiz kenar bir üçgen var ab ac'ye eşit diyor bunun diyor bc üzerinde alınan bir d noktasından şöyle ikiz kenarlara paralel çizin diyor bu buna paralel bu da buna paralelse birisine 3 birisine 4 demiş bu ikisinin toplamı neye eşit ikiz kenara AB de 7 de 7 olur cevap Adana'dan gelir Evet, 15. BK doğru parçasını içten bölen bir C noktası ile AB. Şimdi çizelim neyse çok uzatmadan bir BK doğru parçası çizelim. B K İçten bölen C noktası ile AB eşittir BC. Şöyle AB Eşittir BC. İkiz kenar üçgenini çiziniz diyor. Tamam çizdik. T elemanıdır AB alınarak C açısının CT iç açı ortayı çizildiğinde şimdi C'nin iç açı ortayını çiziyorum. CT oluyormuş bu da şuraya T diyelim. AK A, K, A açısının dış açıortayı oluyor. Tamam. A'nın da dış açıortayını çiziyorum ve bu da AK oluyormuş. K burasıymış arkadaşlar. Tamamdır. Bu da dış açıortay. Ve şöyle farklı bir simgeyle yapalım. Sonra CT 3, CK 3, AT 2 olduğuna göre AK x kaçtır diye de bir soru soruyor. Hemen şu kuralımız vardı ya bakın onu burada bir kez daha gösterelim. Şimdi ikiz kenar bir üçgenin şunlar ikiz kenarlarımız olsun. Buradan çizdiğim yükseklik hani dedik ya buradan çizdiğimiz yüksekliğe eşit dedik ya arkadaşlarım eşit açıdan çizilenler. Bu kuralın aynısı B'den çizdiğim yükseklik C'den çizdiğime eşit kuralının aynısı. Kenar ortaylar için geçerlidir. Açı ortaylar için de geçerlidir dostlarım. Yani benim eşit açıdan çizdiğim açı ortay ki bakın C'den çizdiğimle A'dan çizdiğimden bahsediyorum. Birbirine eşit olacak arkadaşlarım. Demek ki ben bu A'dan da bir açı ortay indirirsem bu açı ortayın da uzunluğu 3 olacak. Burası 2 ise Buraya da 2 kalacak kardeşlerim. Ve şimdi artık şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bu taradığım üçgene bakın. Şurası 5. Burası 3. Cevabımız 4. Nereden biliyoruz hocam? Niye buraya 90 dedik? Çünkü dostlar orası gerçekten de 90. Ben buna A, A, B, B dersem... 2A ile 2B'nin toplamı 180'dir. A ile B'nin toplamına da 90 kalır. O yüzden burası 90'dır. Bu da 3, 5 ise kesin 4'tür dedim. Cevap edir neden çıktı. Evet geldik buna. Bakalım bu ne diyor. ABC eşkenar üçgeninde. Tamam hemen bir eşkenar üçgen çizelim. Evet. B köşesini AC üzerindeki D ile birleştirip D noktasından AB'ye DE dikmesi çiziliyor. Tamam. Şuradaki bir D ile birleştirdik. D'den de AB'ye bir dikme DE dikmesi çiziliyormuş. Tamam. Bu eşkenar da 60 30'umuzu yazalım. 60'ımızı yazalım. AE3, DC2. Olduğuna göre B'de X kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Hemen başlayalım 30-60-90'larımızla. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı 2 katı 6. Burası 3 kök 3 olacak. Bakın bir kenar ne çıktı eşkenarda? 8. O zaman bu da 8 olması için 5. Hadi paketleyin buradaki pisagoru. X kare eşittir 5'in karesi artı. 3 köküçün karesi 27. Demek ki X kare eşittir 52 x eşittir 2 kök 13 geldi Ceyhan'dan çıktı 16 numara sıra bunda bakalım bu ne diyor? ABC eşkenar üçgende AB'nin orta noktası E'den BC'ye it çekilen dikmenin ayağı H olsun. Hadi bir çizelim bunu. Şimdi A B C. Neredeydi? AB'nin orta noktası olan E'den bu orta noktaymış. E'den BC'ye çekilen dikmenin ayağı H. AC'ye çekilen inen dikmenin ayağı D. D'den BC'ye ne? BF dikmesi. BD'den BC'ye ise şöyle bir BF dikmesi çiziliyor. BH3 x. Hemen yine 30-60-90'ları yapacağız arkadaşlar. Şurası 30. 90-60. 30'un karşısı 3 90'ın karşısı 6. O zaman bu da 6. Ee, burası 60 ise burası zaten 30. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 bakın bir kenarımızı 12 bulduk o zaman burası da 12 gelecek 9 kaldı buraya 90'ın karşısı 9 burası 60 burası 30 olduğu için burası 4.5 olacak arkadaşlarım şimdi şurası toplam yine 12 gelmesi için 4.5 3 daha 7.5 buraya da 4.5 kaldı dostlar yani 9 bölü 2 kaldı evet 18'deyiz ABC eşkenar üçgeninin içinde. Hemen çizelim bir. ABC eşkenar üçgeni. Evet. Bir E noktası veriliyor. E noktasından AB'ye inen dikme D ile Bir daha şöyle yapalım şimdi. E noktasından AB'ye inen dikme. Dikme D noktası ile BC'ye çizilen paralel AC'yi AB'ye inen dikme E noktasından AB'ye inen dikme D noktasıyla herhalde demek istiyor bize arkadaşlarım. D noktasıyla birleştirildi. BC'ye çizilen paralel AC'yi şöyle BC'ye bir paralel çizdim. AC'yi F noktası ile AB'ye çizilen paralel AB'ye de bir paralel çizeceğiz. Şöyle çizdik. BC'yi G noktası ile birleştiriyor. Heh, tamam hadi şimdi oldu galiba. Evet. EF 5. EG 1. ED 2 3 olduğuna göre AC. Dostlar hemen Şimdi buradan da nereye paralel çizmedik? Bak BC'ye çizildi, AB'ye çizildi, bir tek AC'ye bir paralel çizilmedi AC'ye paraleli de biz çizelim. Bu da AC'ye paralel olsun. Şimdi burası 60sa, tabii ki e, yöndeşlikten bu da 60 olacak. 90 oluyor olmuyor? Bu tarafından gelecekmiş, şöyle olacakmış arkadaşlarım paralel. Burası yanlış oldu. Öyle ya sileyim niye tutuyorsak orada. Şöyle yanlış oldu. Şimdi ay tüküreğim 90 yazmışız ya. Çiziyoruz paralel. Dur şu dikliği bir daha çizeyim ben. Yanlış çizmişiz de arkadaşlarım. Şimdi onu toparlamaya çalışıyorum. Dikme buraya gelecek. D noktası burada. Heh. Şimdi ne dedim? Üçüncü paraleli de ben çiziyorum. Yani tüm kenarlara paralel çizmiş oldum. 60'sa yöndeştikten yöndeşlikten bu da 60. Şimdi bu iki üçtü. 60'ın karşısı iki köküçsü, 30'un karşısı 2, 90'ın karşısı da 4 oldu. Burada da şu kuralı hatırlayacağız arkadaşlarım. Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kenara da paralel doğrular çizilirse bunların toplamı eşkenar üçgenin bir kenarına eşit. A, B, C buraya eşittir. Yani 5, 4 daha 9, 1 daha 10. Eşkenar üçgenimin bir kenarı 10 çıktı. Cevap 10. Evet 19'a geldik arkadaşlarım. ABC eşkenar üçgeninde. A köşesi ile BC üzerindeki D noktası birleştiriliyor. D noktasından AC'ye inen dikmenin ayağı E noktası ve EC 3. Sonra DC BD'nin iki katıymış. Tamam şimdi şöyle göz kararı çizelim. BD'nin iki katıymış DC. Şuraya K, buraya 2K diyelim. Ve D'den de buraya bir dikme indirdiğimizde ayağı E'ymiş. EC 3'müş. Bir de bunu vermiş bize. AD kaçtır? Burayı da soruyor. Şimdi hemen yine 30-60-90'larımıza başlayalım. Bir kere şu 60'ları yazalım. 30'umuzu yazalım. 30'un ise 90'ın karşısı 6'dır diyelim. Burası 6 ise burası yarısıymış 3 diyelim. Bir kenar 9 oldu. Burası da 6 geldi o zaman. Burası da 9 geldi o zaman. Şurada da 30, 60, 90'da 60'ın karşısı 3 3 oldu. Hadi paketleyeceğiz şimdi buradan. x kare eşittir. Bir 6'nın karesi 36 bir de 3 köküçün karesi 27. Demek ki x kare eşittir. 57, 63, 9 çarpı 7'den 3 kök 3 geliyor diye biliyorum. X'i ama şıklarda yok. Bir yerde hata mı yaptık? Bir daha bakalım. Şimdi EC 3'tü. tamam. 30'un karşısı 3 o halde. 60'ın karşısı 3 kök 3 90'ın karşısı da 6. Sonra DC 6 ise DC'nin 2 katıymış. Bir tanem burası 12'ymiş ya yavrular tam tersini yazmışım ben. Burası 12'ymiş burası 6'ymiş. O zaman bir kenar 18 arkadaşlarım. Buraya 18 yazayım. 3 ise burasına da 15 yazayım. Hata bende yani. Şimdi Pisagor'u yapalım. 15'in karesi 225 geldi şimdi. Heh. Bu da 27 toplarsak 252 yaptı. X eşittir bu durumda. Kök 252 o da 126 çarpı 2'dir. 63 çarpı 4'tür 7 çarpı 9 çarpı 4'tür 36 yapar dışarıya 6 diye çıkar 7 içeride kalır denizliymiş sorunun cevabı evet sıra bunda 20. soru ABC eşkenar üçgeninde hemen şuraya çizelim kırmızıyla çizmeyelim siyahla çizelim Kaç dakika oldu ya? Biraz bunaldım da arkadaşlarım. Bunda şimdi duraklatma da yok herhalde. Duraklatamıyorum çünkü birkaç kez denedim. Bazı videolarda denk gelmişsinizdir. Durdurduğumu zannettim ama durmamış meğersem video devam ediyormuş. Şimdi eşkenar üçgeninde AC üzerinde alınan D noktasından BC'ye indirilen dikmenin ayağı E noktası olmak üzere AD3BE7 Şimdi galiba BE7, AED3, d 3 AD, be 7 AD 3 eşkenar üçgendir. 60'larımızı yazalım. Eşkenar üçgenin çevresi kaç cm'dir? Gayet kolay bir soruymuş. Hemen burada 30-60-90'ı yapacağız. 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2K diyeceğiz. Ve kenarların eşitliğini unutmayacağız. Yani 7 artı K eşittir. 3 artı 2K dostum. Buradan K eşittir 4. K 4 ise burası 8. Burası 4. Bir kenarda oldu 11. Çevresini soruyor. 33'ü paketledim dostlarım. Evet hadi bakalım 21'deyiz. ABC eşkenar üçgeninde diyor. Hemen bir eşkenar üçgen çizelim. A. A. AB üzerindeki E noktası AC üzerindeki F noktası ve BC üzerindeki D noktası ile birleştiriliyor EF diktir AC'ye şimdi E noktası neredeydi? AB'nin üstünde F'de AC'nin üstündeydi ve dikmiş bunlar E'de dikmiş BC'ye de buradaymış o zaman ve şurada bir üçgen çıkartmışız biz. AF K ise EB 4K. AC 18 bu eşkenardı. Bütün kenarlar 18. ED şurayı da bize soruyor. Hadi başlayalım şimdi. Şimdi bu eşkenarda 60 60 60. Şurası 30, tabii ki bu da 30. 30'un karşısı K, 90'ın karşısı 2K. Bakın bir kenar 6K'yı 18 vermiş. K 3, K 3 ise artık burası 6. Burası 12. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı da 6 kök 3. Denizli'den geldi cevap. Evet. Görüyorsunuz eşkenar üçgen kolaydı arkadaşlarım. 30-60-90'ları yapınca her türlü paketliyoruz. Son sorumuzdayız dostlar. Hadi bunu da gömelim. ABC eşkenar üçgeninin hemen bir ABC eşkenar üçgeni çizdim. İç bölgesinde K noktasından AB'ye ve AC'ye çekilen dikmelerin ayakları sırasıyla tamam. Bir AB'ye dikme incez. Bu D'ymiş. K noktası. Bir de AC'ye dikme incez. Ayağı E'ymiş arkadaşlarım. K noktasından AB'ye çizilen paralel AB'ye paralel bir doğru çizeceğiz şimdi. Şöyle ee, AB'ye çizilen paralel BC üzerinde F noktası ile birleştiriliyor. Tamam. BC üzerindeki F noktası ile birleştiriliyor. KD 2 köküç KE köküç KF 6 olduğuna göre eşkenar üçgenin alanı nedir diye de bir soru soruyor bize. Tamam hadi başlayalım. Yine kural sorusu bu da arkadaşlarım. Şimdi şuradan bir dikme de ben indiriyorum dostlar. Şimdi burası 60 ise paralel olduğu için yöndeşlikten bu da 60. Sonuçta bu buna paralel çizdik az önce. E, 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3, 60'ın karşısı da 3 kök 3. Bakın kural neydi? Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan 3 kenara çizilen bu dikliklerin toplamı bir yüksekliğe eşit. Toplarsanız 3, 5, 6 3. Yani bir eşkenar üçgen düşünün yüksekliğini artık 6 köküç diyebiliyorsun. Yani 60'ın karşısını biliyorsun. O zaman 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12. 12 bu da 6. Bana eşkenar üçgenin alanını soruyor. İster a kare... Kök 3 bölü 4 formülünden 12'nin karesi 144 çarpı kök 3 bölü 4 deyip 36 kök 3 bulabilirsin. İstersen de tabanım 12 yüksekliğim 6 kök 3 deyip çarpıp 2'ye de bölsen yine 36 kök 3'ü böyle de bulabilirsin dostum. Bitti mi? Bitti. Hadi öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.